Bu iş, kötülüklerin en büyüğüdür. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Güzel zanda bulunmak en güzel hasletten ve en üstün nasiptendir. Güzel zan en üstün huylardan ve en büyük bağışlardandır. İmam Sadık aleyhisselam güzel zandan nasiplen ki, onunla kalbin huzura ersin ve işin ilerlesin buyurmuştur yine Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu güzel zanda bulunmak kalbin rahatlığı ve dinin esenliğidir güzel zanda bulunmak hüznü hafifletir ve insanı günaha düşmekten kurtarır her kim insanlara güzel zanda bulunursa onların sevgisini kazanır en üstün sakınma güzel zanda bulunmaktır. Hazreti Ali aleyhisselam Mısır'a vali olarak tayin ettiğinde Malik Eşter'e yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur. Bil ki vali için halka ihsanda bulunmaktan, onların işlerini kolaylaştırmaktan ve yerine getirmek zorunda olmadıkları işleri yerine getirmeye zorlamamaktan daha iyisi halkın güzel zannını yani güvenini kazandıracak işler yapmaktır. Halka senin hakkında güzel zanla sahip olmalarını sağlayacak şekilde davran. Gerçekten güzel zan senden birçok zorlukları uzaklaştırır. Hakkında daha çok güzel zanda bulunman gereken kimse, hakkında daha çok iyilik ettiğin ve kötü zanda bulunman gereken kimse ise hakkında kötülük ettiğin kimsedir. Allah'ın kitabında şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri daima kabul edendir. Acıyandır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kötü zandan sakınınız. Şüphesiz zan, sözlerin en yalan olanıdır. Soruşturmayınız ve araştırmayınız. Yine şöyle buyurdu. Zandan sakının. Şüphesiz ki zan en büyük yalandır. Hazreti Ali aleyhisselam şu kimse gibi olma. Nefsi Zannettiği şeyde ona galebe çalar ama yakin ettiği şeyde nefsine galip olmaz buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Nefsinin sana galip gelmesinden sakın. Zannettiğin şeylerde ve senin yakin ettiğin hususlarda nefsine mağlup olmaktan sakın. Zira bu iş kötülüklerin en büyüğüdür. Hazreti Mesih aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ey kötü kullar! Sadece zan üzere insanları kınadığınız halde, yakın üzere kendinizi kınamıyorsunuz. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Aranızda kötü zanda bulunmayı terk edin. Şüphesiz aziz ve celil olan Allah, kötü zanda bulunmayı sakındırmıştır. Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki, her kim kardeşine kötü zanda bulunursa, Şüphesiz Rabbine kötü zanda bulunmuştur. Allahü Teala şöyle buyuruyor, zannın çoğundan sakının. Bir diğer hadisi şeriflerinde ise Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu, Bir zanda bulunduğunuz zaman onu araştırmayın, haset ettiğiniz zaman peşince gitmeyin ve kötüye yorumladığınız zaman itina etmeyip amel edin.